Bir tane araba al. Araba araba. Ben gelince ona bineceğim. Oturdum üstüne al. Sağa git. Buggy al bakayım. Ona iki kişi binebiliyor ya. Başka kişi gelmesin. Bak ya. Al. Aldım. Yanımdan geçerken dur bakalım. Bekle. Dön oradan. Ben geliyorum. Neredesin yiğidim? Sen orada bekle. Uçağın ucunda. Sağ sola bak. Sikindeyim adam... hemen. Tamam adam gelirse kaçarsın. Geliyor. Ben benim o benim. Benim benim. Ne et nereye gidiyoruz? Ben eve gideyim. Şunlar. <gülüyor> Hadi. Haydi yiydim. Bir dakika üst kapıyı kapatacağım. Biliyoruz biliyoruz ara ara. Allah. Sana mı sıktım? Yok, sıkamaz oğlum adam olsun. Steel'ler yutunur. Bak silah bulamadıysan beni takip et. Bende AK var. Üzeri. Hadi işte, adam olsun. Tike var burada gel al. Mini aldım ben Bak, bir tane. Şeyim var. Tike. O zaman tikeyi ben alayım. Şana. Ben bu ev şey oynamayı ben düşünüyorum abi. Sıkar. İşte biraz sıkar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> istemadım yani. Kapılayı ben odaya ben gireceğim diyeceğim. Hake mi? Scarla aldım tamam. Evet. Al istiyorsan skarlı yemek. Evet. Ben MHP daha güzel oynuyorum. Bak geri zekalı oynuyor işte ha. Dikey lazım mı? Hı? Yok. Attım ben ama. Oğlum al lan dikey lazım oluyorsun. Sen artık oynamayacaksın. Ha? Var zaten iki taneydi, bir tanesini attım işte. Gel rushlayalım ya. Bunları iyisin. Bunları alalım direkt. Neredesin? Gel. Sikelim gel Göremiyorum ki sen onu. Yapmaya. Ah. Lan oğlum sen binaların arasında geldin. Ünsük ya. parmağımın içi acıdır. Aa, yaldır yuldur gireceğim. Onları. Şu kulaklıkta düşüp düş, duruyor. Yönü... Bunlar bot mu? Ne bok oldukları belli değil ya. Öldürecek. Karşı değil mi? Tamam. Yerde bir tane kilit var. Hadi abi, al. Çok kötü bir saldırı oldu. MFP'lerimiz bitti. Nasıl çaldım gördün mü? görmedim mü? Demek şu an çok büyük bir operasyon içindeyim. Can bir tane merminin kaldı. Tamam, tamam bir siktim elinde. <gülüyor> siktim elinde. Ne oldu? Siktim elinde. Aha bayılttım gerizekalı. Tam onu tut. Kas siktir. Iyi, iyi. Sen mi vurdun lan bana? Geri geri koş benim salak. Yavaş nasıl koşuyor? Mega atacağım lan. Orospu çocuğu. Oğlum o benim bayılttığımı inşallah kimse kaldırmaz ha <gülüyor> Ne kadar şerefsiz ya Geç hakkımız ama Abi onu öldür direkt yanıma gel ha ya. Onun arkadaşları olabilir Fark ettim, onlara gidiyor sanırım Ben şuradan 5.56 koparıp geliyorum <gülüyor> Yokmuş orası çocuğunda ya <gülüyor> O zaman bende var gel Ya 41 tane var Sana biri geliyordu Yedim Evet Sana biri geliyordu Yedim Dur ol, Onu ben Altı isim var Allah Allah Vereyim mi diyecektim Neyse Sıkaya geçeyim mi e, Sen bilirsin Dur şurada Ulan oğlum, siz ne zaman kılanacaksınız lan Bunu burda ne yaptı? Drop'u edeyim mi? Drop mu? Ana oldu. Aa ikinci geldi lan. Karşıda ben bir geri vurmuştum ya. Onun leşi geldi herhalde şu an. İki leş oldu. Hadi bu sefer win. Bak nerede? Drop Hı? Drop nerede? Oho. Gel abi. Sevek Tamam. Kapucu yedim geliyorum. Kapucu geldi kapucu. Kapucu da güzelmiş. Valla güzel. <gülüyor> ne Be diyorsun Çen ya? Aman atayım ha. Şurada araba var. Alıyorum geliyorum. Bekle burada. Hadi şoförüm bekliyorum. Hadi bak vaktim dolu. Hadi. Bu arada kalkıyoruz. Bekle bekle alacağım. Haa. Ha? Hımm. Hımm. Hımm. Hımm. Balık mı isterim seni? Almayalım. Lan napıyon? Salak eriş gelmiş bana sıkıyor. Aptalığa bak. Geçiyor. Dört tane onu. Var. gel, al. Yok. <gülüyor> Oğlum yacık mı söyledin lan? Şşşt. Çıkarlamayı bıraktım gel al Dur. Gel al Oğlum niye gittin lan Aaa sen neredesin Şerefsiz herif Tabi korktun silahtan Hadi ata ata ata at, at, at. Dur bekle hemen şekilli bir şey yok Hıh Arkasını da Lan lan arkandayım Lan lan Hadi şoför Sik beni Git beni sik beni nabiyon lan ya? Vay be Gazdan hızlısın Lan Adam var adam var dur Suda adam var <gülüyor> Şerefsizler ya Şerefsizler mi? Şerefsiz diyecektim de şerefsizler oldu Ekil bana geldi. Yok sana geldi. Benim şükürüm oldu. Sen de oldu. ne şerefsizsin. Beleştenki legum. <gülüyor> hı hı sana verdi. Sana vurdurdu yani. Sana vurdurdu yani. Ağaca vurma la. Ağaca <gülüyor> <Acele> vurma hadi. <gülüyor> tamam. Telefonu soğudu mu? Allah. Ver bir kere dokunayım. Dur uzanmaz ki bugün. Valla. Ulan um, burası School'un aradayım değil mı? Değilmiş çok benziyor. School arkamı değiştiriyor. Aa drop var. droptu ben alayım onu. Nerede? Şurada hemen. Ne Oradan sana bir şeyler getirebilir mi istersen? Yani ben bir de Şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Gitme lan. İnşallah çıkamaz. Çıktı ya. Ha duramadı. Boşmuş boşmuş. Boşmuş heveslenme. Arkaya bırakmış. Dağlar oy oy dağlar oy oy he mermi atsan kaç tane atayım? Pegan'ın o zaman bekle bu kadar kopu şey gelecek kaç tane atayım? 40 tane mermi mi var. 43'ünde attım al. At. adam var nerede işte Oğlum. Oğlum bir de soldan atış geldi az önce sanki soldan mı he bu dağlardan Dağlar oy oy oy dağlar oy oy çok, çok autom, uzak oynuyorsun abi bak tamam lan ağlama Şuradaki <gülüyor> Ay sikiyorlar beni Mehmet ay sikiyorlar beni dönüp bir tane adamı vuramadım yemin ederim. Siktim siktim. Sen sittim. mi çaldın? Salak ben bununla bire bir mücadele ettim. Siktim ben yukarıdan sıktım onu. Yürü lan adam bana hedef almış zaten. Ya, Aha geliyor geliyor geliyor. Abi atanlar. Ölecen ölecen. <gülüyor> <gülüyor> Götüme vursun o. Duracak orada. Şimdi biz onu bir sikelim de görsün. Hadi sik. Hadi koş. Yakala Köpek miyim lan ben? Drop ne abi. Bok öldürür. Neyi vardı onun? 3x'i vardı kafasında. Oh oh oh. Oğlum, Bu adamın avgu var. Ağıgu kaptım. Kaptım ki. Bak bilerek şeye vurmadım ha. Kafaya vurmadım ki. Kaskını alabileyim diye. <gülüyor> Vallahi gördüm kaskı aldım. Al. Ne sok ama ne? İstersen ama ne sok varsa. Neş? Ne yapıyorsun oğlum sen? Oğlum öleceğim. Benim yeleğim ama evet. yeleğini adamım çak vurdum. Keşke ayağından öldürseydim. Evet, <gülüyor> sen de var ya. Hiç yeni belistildi ben. Aha öldüm abi. Yemin et ölme. Neredesin? Aşağı mı atladın sen? Canıma bak. Gördüm. Aşağıya mı atladın? Ne yaptın? İşte aşağıya atlamıştın. <gülüyor> ah, gel buraya gel. Ben düşmedim ki. Gel şuraya gel ne yaptın? Aşağı hmm. düştüm sadece. Ya gelsene şuraya bak yine düşeceksin. Bak annem kızıyor. <gülüyor> <gülüyor> gel şuraya geri zekalardan gene düşersin. Evet. Ölürsün valla kaldırmam ha. Sende hiç şey var mı? Ne? Sömürdün beni gel işte gel. Gel tepeye gel. La tepeye gel. Aman akıldım ya. Aman akıldım bunu. Cam bas hadi Ulan camlandıysa <gülüyor> bekliyorum hadi cam bas <gülüyor> Hiç varmı o şey enerji çekeceği falan Valla hepsini az önce aşağıda kullandım Bony. Bizi bok mu yiyeceğiz? Bana Yemin ediyorum Olum kullandı ne, ne diyeyim aman abi Aa biz hep başlamıyor başlamıyormuyduk lan mamıyla Oğlum buradan abi aşağı mı aşağı mı? Vallahi rakam var, var, var. Nerede lan? Gel, gel, gel. Aha abi burda Dur lan dur dur dur bekle. Abi dağdan dolanacak gelecek abi. <Gülüyor> Nereye dolanıyor? <Gülüyor> dümdüz gidiyor lan silah. Yemin et. Vallahi billahi dümdüz gidiyor. Abi, şey. Bir tane eğim yok anasını satayım. Neyi vardı acaba? Bu air drop aldı. Çünkü. Adama nef nefes kestirmeli. 3x'i var kafada. <Gülüyor> Scarlesi var bir daha kemiyesi var Başka da bir boku yok 3x ne Oğlum sen niye Türkçe'yi var kafada 3.sevi işte gerizekalı <gülüyor> Ben ne <de> diyorum 3 <gülüyor> <ikisi> var kafada <gülüyor> Kafadan sakat adam. Gel abi gel arabaya bin bir geçeceğim Gel, gel. <gülüyor> Oğlum biz mamıyla hep buradan böyle arabayla falan tamam, geldim Adam da aşağıda bir sıkmaya geldi <gülüyor> Ayy. Havada aşağı düşerken koyduk Ben de koydum biraz ama Seninkini hissetme <gülüyor> <gülüyor> Bir tane adam var, tane adam var. O bizi öldürürsene Bak biz şu an tepedeyiz Neredesi bütün güç bizde Aha dur buraya şey düştü Mehmet Oğlum drop'a gitme drop gitme. Gitmeyeceğim zaten drop'ı kestik sen arkamı kolla yani Arka gaz Ah adam geliyor. Şaka yaptım. Tarafa... Aşağı inelim mi evlere? Senin ağzını seçeyim mi? Geri zekalı gaz geliyor. Tam biliyor. Yürüneceğiz. <gülüyor> ne, ne yapacağız? Gerçi canımız da full ama. Adam karınca gibi bir yerde geliyor. geziyor. Nerede? Kar, karınca'yı nasıl gördün aman? Salak telefonun üstünden geçmemiş. <gülüyor> ya siktir git buradan evet. Mehmet ya. Oğlum buradan inerken kayar düşeriz ya. Oğlum bu oradan inmeyeceksin sen <gülüyor> de salak her. Çakaya düşerdi bu. Oğlum Allah'ım. <gülüyor> oğlum aha buradan ineceğiz da gel. Aha ananı kayıyor. Kayıyormamak kayın. Bayıldım. <gülüyor> Nereye kaydın? <gülüyor> oğlum? Bak burada inerken dikkat et. Kayabiliyorsun. Ben oradan inmiyorum ki. Öldüm. Siktir git. Düşmedin. Aha kazandın. Oğlum ben ölünce mi kazanacağım bu? Adam gazı öldü. Hmm. Aha, aldık beyler. Sen ayağa kalktın ha. Ha? Fark ettin mi? Ayaktasın.